Yay burcu erkeği hoşlandığı kadına çeşitli sorular sorarak onu daha iyi tanımaya kendisine uygun olup olmadığını anlamak ister. Eğer kadının kendisine uygun olmadığını hissederse etkilenmiş olsa bile anında kaçar. Yay burcu erkeği hoşlandığını belli ederken sizin davranışlarınıza da çok dikkat eder. Eğer şımardığınızı fark ederse hiç şansınız kalmaz. Sizden hoşlandığını belli etmeye devam etmesini istiyorsanız hemen havalara girmeyin. Özgüven sahibi kadınlardan çok etkilenir. Özgüveninizi elinizden hiç bırakmayın. Yay burcu erkeği çekici kadınlardan hoşlanır. Sevgililerin her zaman kendilerine bakmalarını istemeleri bu nedenledir. Yay burcunun sevgilileri kilolarına ve kıyafetlerine sürekli dikkat etmek zorundadır. Yay burcu erkekleri asi kadınlardan hoşlanır. Sürekli tartışma çıkaran ilişkileri problemli olarak değil eğlenceli olarak algılar. Enerjileri çok yüksek olduğu için buna uyum sağlayabilecek kadar deli. Yeri geldiğinde sessiz olacak akıllı kadınlardan hoşlanır. Dikkat ettikleri şey ise ortak noktalarının olmasıdır. Yay burcu erkekleri ilgi delisi kadınları sevmezler. Bir kadının çok fazla üzerine düşmesi yay erkeğini şımartır. Ve yay erkeği elindekinin değerini bilmeyerek gözlerini dışarıya çevirebilir. İlişkinin sağlığı için uzak mesafe ilişkisi tercih eder. Kendi içlerinde egoisttirler. Bu yüzden bazen kadın yalnız kalmak onlara iyi gelir. Kadından yalnız kalmak onlara iyi gelir. Kendinden emin olmayan kadınlardan hoşlanmazlar. Özellikle sevgisi hakkında net cevap bekleyen yay erkeği, kadınların dolanbaşlı oyunlarıyla vakit kaybetmeyi istemezler. Dedikodu yapılmasından hiç hoşlanmazlar. Deri dolu kadınları sevmesine rağmen o kadınların ayaklarının yere basmasını isterler. Böyle zamanlarda sevdiği kadının evini sahiplenecek, çocuklarına bakacak kadınlar olmasını beklerler. Yay erkekleri tek bir kadınla sıradan bir hayata tahammül edemezler. Bu nedenle sizden hoşlandıysa birkaç sorusuna cevap vermenizi isteyebilir. İstediği cevapları alması onun için çok çok önemlidir. Dünyanın en romantik karakterlerinden biri olan yay erkeği aşık olursa kendini size kaptırır. Hızlı başlayan ilişkileriyle ünlü olan bu yaylar, yay burçları çabuk biten ilişkilere de maruz kalırlar. Bu nedenle partnerinin yay erkeğini iyi tanıması lazım. Yay burcu erkeği aşık olursa hayatın her anına ortak olmanızı ister. Yaşadığı pek çok tecrübede yanında olmanızı, sizin de onunla adım atmanızı ister. Heyecanlı ve aşık olan yay sinirlendiği ise tam tersine dönebilir, öfke kontrolünü zor yapar. Yay erkeğinin ilişkisi içerisinde tahammül edemediği en önemli nokta alıganlıktır. Devamlı alınan ve ağlayan bayanlardan rahatsız olan yaylar soğukkanlı kadınlara düşkün olurlar. Lüşlü olmayan ve ilişkisinde bunu göstermeyen bayanlarla beraber olmak istemezler. Partileri tarafından onaylanmamak, aşağılanmak yay erkeğinin ilişki içinde hoşlanmadığı en önemli tutumlardır. Ayrıca hemen her insana açık olan yay, sosyal farkı benimseyen ve ilişkisinde bunu hissettiren kadınlardan da hiç hoşlanmaz. Yay burcu erkekleri durup dururken herhangi bir insanı güldürmeye çalışmaz. Hatta erkekler içinde mizaha ve komedi en uzak olan yay burcudur. Ancak yay erkeği aşık olduğu kadını gülümsetmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Mümkün olduğu kadar farklı ve ilginç espriler yaparak zekasını kadına göstermeye ister çabalar. Kadınına kendisini sunmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Yay erkekleri hoşlandıkları kadının gözüne güzel görünmek için olumlu özelliklerini yavaş yavaş gösterir. Neredeyse tüm erkeklerde ortak olan bu davranış kur yapmanın en basit bilinen yoludur. Ancak yay burcu erkekleri kendilerini kadına göstermek konusunda aceleci olurlar. Bütün olumlu özelliklerini ve yeteneklerini hoşlandıkları kadına göstermek için uğraş sarf ederler. Yay burcu erkeği zamanının sizin zamanınız soyudur. Aşık olan bir yay burcu erkeği hoşlandığı kadına daha fazla zaman geçirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar meşgul olursa olsun kendisini kadının programına göre ayarlar. Eğer bir yay burcu erkeğini son zamanlarında etrafınızda daha sık görüyorsanız sizden hoşlandığını düşünebilirsiniz. Sizinle yalnız kalmak için her fırsatı kullanır ya da Doğal gibi görünen fırsatlar oluşturmaya gayret eder. Yay burcu erkekleri bakışlarıyla hoşlandıklarını belli eder. Göz teması kurmak ve gözlerle mesaj vermek yay burcu erkeklerin en sık başvurdukları şeylerdendir. Yay erkeği hoşlandığı kadına normal bakışmadan daha uzun süren bir bakışta bakar. Aynı zamanda kadınla bakışırken gözlerinin içine odaklanır. Yay burcu erkeklerinin aşık olduklarını gösteren bakışlarının bir diğer özelliği ise kalabalık ortamlarda kadının üzerinde adeta gezinmesidir.